Bugün 17 Ocak 2023 Salı. Mars günündeyiz. Ay Akrep burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde ay Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Duyarlı ve yumuşak enerjiler ruh halimize de olumlu yansıyabilir. Çevremizdeki kişilere karşı daha duyarlı olabilir, empati yapabiliriz. Akşam saatlerinde hayal gücümüz ve yaratıcılığımız artacağı için sanatsal faaliyetlere yönelebiliriz. Öğleden sonraki saatlerden itibaren ay Oğlak burcundaki Güneş ve Plüton'la ahenkli görünüm yapacak. Kararlı ve hırslı bir şekilde kariyer ve iş konularına odaklanabilir, finansal konularla da ilgilenebiliriz. Sezgilerimiz ve yeteneklerimizi iyi değerlendirebileceğimiz bir gündeyiz. Günlük işlerde somut ve pratik sonuçlar alabilir, ihtiyacımız olan destekleri bulabiliriz. Ay 17-26'dan itibaren boşluğa girecek. Önemli iş ve görüşmelerimizde bunun öncesinde yapmakta fayda var. Ay akşam 20.32'de yay burcuna geçecek. Uzak hedefler, yabancı kültürler, eğitim, medya ve hukuksal kavramlar önümüzdeki iki gün daha fazla gündemimizde yer alabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.